Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarını hazırladı. tht IT Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusunun muhteşem üçlü orta tabanla ilgili kazanıp testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 9 verilmiş 15 verilmiş ne üçgeni var burada? 3-4-5-3 katı yani 9-12-15 üçgeninden 12 yaptı burası. Peki şurada da bir kenar ortaylık verilmiş. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Hop burası da eşit olmaz mı? Olur. Yani muhteşem üçlüden eşit oldu. O zaman 12 ise burası da 12 burası da 12 oldu. Bizden BC uzunluğu isteniliyor. Cevap böylelikle 24 çıkar. Yani cevap denizli oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. 90 var. Eşit eşit. E, muhteşem üçlüden. Hop şurası da eşit olmaz mı? Olur. E, burası 5, 12, 13. üçgenden 13'tür. E, burası da 13'tür. Burası da 13'tür. Dolayısıyla buraya da ne kaldı? 8 kaldı. İkinci soru denizli oldu. Geldik üçe. 3, 4'ü gören hemen zaten şunu yapıştırır büyük ihtimalle. Hop hocam 5 burası. 5'e yapıştırdın. Aa şunlar eşit. Bunlar da eşit. Hem paralel hem de 1'e 2 oran yok mudur burada? Yani 5 ken burası 10 olur. Üçüncü soru denizlici. Geldik 4'e. Uzunluğu 15 birim olan çubuklar. ABC üçgeninin kenar orta noktalarından geçecek şekilde yandaki gibi yerleştirilmiştir. Hmm, şu orta nokta. Şu orta nokta. Aynı şekilde bu da orta nokta. Sonra uzunluğu 15 birim ya. Bak 2 birim burada, 6 birim burada, 8 burası 7 oldu. Hocam bunlar eşit, bunlar eşit. Şurada bir orta taban oluştu mu? Evet. Yani 7 iken BC uzunluğu kaç yapar? 14 yapar. Sonra maviye bakalım. Hocam 1 burada, 5 burada, 6. Tabaamı kaç birim de bunun? 15'ti. 9 kaldı buraya. E şunlar eşit, bunlar eşit olduğuna göre bununla da bu orta tabandan dolayı 9 18 mi yapar burası? Aynen öyle. Sonra yeşile bakalım. Yeşile bakacak olursak da 3 4 daha 7. Hocam tamamı bunun kaçtı? 15'te. E 15 olduğuna göre buraya kaç kaldı? 8. E, burada da şundan eşit, bunlar eşit. Burada da şöyle bir ort Taban çıktı. 8 kenar burası da 16 oldu. Evet. Çevre isteniyor. 16, 14 ve 18'in toplamı isteniyor. O da kaç yapıyor? 48 yapıyor. Yani 4. soru E oldu. Geldik 5'e. Evet. Şu üçgende dikkat edersen ne var? Hocam bu üçgende iki kenar ortayın kesim noktası var. İki kenar ortayın kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. E hocam burası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. 1'i 2 orandan dolayı burası 4 mü yaptı? Evet. Sonra soruyu çözemedik. Eksik bilgi var büyük ihtimalle. Soruyu okuyalım. AD ile DB birbirine eşit verilmiş. Tamam. B ile F birbirine eşit. Tamam. Bir de BF ile FC'ye de eşit verilmiş. Bak. Şimdi ağırlık merkezi sorularında ekstra bir eşitlik varsa büyük ihtimalle karşımıza ort taban çıkar. Bak bunlar eşit. Hocam şunlar da eşit. Ana ne çıktı burada? 6 da verilmiş. X isteniyor senden. Hop şöyle bir yan yatık ort taban yok. Bu var. E buradaki uzunluk 6 diye mi? 4-2 daha. Evet 6 ise burası da kaç yapar? 12 yapar. Yani 5. soru edremit oldu. Geldik 6'ya. Hocam eşitlik var. Eşitlik varsa benim aklıma ne gelir? Senin de aklına o gelsin. Orta taban. Hop şöyle. Hocam kenar ortaya çizeyim. Hayır. Kenar ortaya çizdiğin özel bir durum çıktı mı? Çıkmadı. Sil o zaman. Silmeyi de bil. Ha ikiz kenar olsaydı çizilen kenar ortaya yükseklik olurdu. O zaman güzel bir çizim olurdu. Ama bak burada sadece eşitlik varsa eşitliğin olduğu yere kalemini koy. Çiz orta tabanı. İki ihtimalin var. Ya böyle paralel ya böyle paralel. Üçgen oluşması bizim daha çok hoşumuza gider. Şöyle paralel çizdim. 10sa burası 5 yaptı. Hocam şu uzunluk kaç toplamda? Toplamda 14. 2'ye böl 7'ye 7 olacak. Değil mi? Evet, 7'ye 7 olacak. O zaman burası kaç oldu? 4 oldu. Şimdi şurası 7, burası da 7 olacağından 3'ü buradaysa 4 kaldı. Aa hocam ne var burada? 4 5 3 4 5 üçgenden 3 çıktı burası. E hocam burası 3 çıktıysa ikizkenar dik üçgenden dolayı alfayı da kaç derece buluruz? 45 derece olarak buluruz. Yani 6. soru böylelikle Denizli çıktı. Ve böylelikle bu kısmı hallettik mi? Hallettik. Sırada ne var? Kenar orta çizim var. Bir sonraki videoda kenar orta çizim testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.